Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte şu otobüslerde, toplu taşımalarda bulunan imdat çekişleri ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor ona bakacağız. Arkadaşlar öncelikle İzmir Bornova'daki ufuk ısı cama geldik bu çekimi yapabilmek için. 2 tane de cam ayarladık arkadaşlar. Bir tanesi tamperli, bir tanesi de normal lamine cam. Daha fazla sizi de bekletmeden gelin şunları bir deneyelim. O sırada da ben size anlatayım. Arkadaşlar şimdi ilk Baltası baltasıyla deneyeceğiz. Hava çok sıcak, biraz terledim kusura bakmayın. Hemen şöyle bir denememe başlıyorum. İlk darbe 3310 baltasından geliyor. Yine yok. Yalnız Ossuçon'u kırarsa sıkıntı olur ha. Yok abi. Gördüğünüz gibi Ossuçon baltaçıyla hiçbir şey olmadı. Peki sıra neye geldi? Tekmeye. Şimdi Allah korusun diyelim otobüste bir durum oldu ve paniklediniz camı tekmeliyorsunuz. Hiçbir şey olmayacak diye umut ediyorum. Ayağımda da hiçbir koruma yok. Görüyorsunuz ayaklarım 46 numara. Biliyorsunuz arkadaşlar milli tekmemizi şimdi sıra onda. Bir kere milli tekmemi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İmdat çıkışında yer alan camları tekmeyle, tokatla kıramıyorsunuz. O sıçom baltasını da arkadaşlar şemsiye ve türevleriyle denk tutun. Onlarla da kıramıyorsunuz. Şimdi neyle kırabiliyorsunuz arkadaşlar? Tabii ki de bu özel çekişlerle birlikte. Çekişin olayını size anlatayım arkadaşlar. Şu uca doğru sivrileşiyor. Bu sayede cama uyguladığımız darbe tek bir merkezden cama dağılıyor. Yani cam tuz buz oluyor. Tamperli camın nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. İmdat çıkışları bu camlardan yapılıyor. Şu merkeze vuracağım. Ben daha vuracağım. Ben bir iki kere denedim yapamadım yalan yok işi bilen bir arkadaş çağırdık bakalım bir daha de vurmayı deneyecek. Yürü be. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, Alper geldi, aslan gibi camı indirdi. iki defa ben denedim, indiremedim. Buradan neyi anladık? Demek ki bu cam öyle tıklatır tıklatmaz da inmiyor. Böyle birkaç saniyelik zaman kaybı olabilir, bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, lamine camı, kalınlığı 8 milim 3310 baltasıyla vuruyorum. Bu otobüs ön camı, bunu unutmayın. Diğer camların alayı tamperli çünkü çekişle kırabilin diye. Şimdi sorduk arkadaşlar, buna tekme atma dediler çünkü bu ayağını kesebilir dediler. Lan, o kırıldı. Sen madem bizim cam olarak o suçon şeyimizi kırdın, o zaman ben de sana tokmakla gelirim. Geliyorum. Bu sizin tokmağı da kıracak abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi darbererle birlikte camda dağılma söz konusu. Bu camında olayı bu. Yani bu gördüğünüz gibi tuzlu buz olup aşağı inmiyor. Kendisi böyle çatlıyor. Hani sonuçta bir şey olmuyor. Şimdi arkadaşlar çekiçle şuraya deneyeceğim. Demek bizim otuz çanı kırdı lan. Demek bizim 33 çonu kırdı ha. Demek bizim 33 çonu kırdı ha. Demek bizim 33 çonu kırıldı İki camdan oluşuyor bu arkadaşlar. Arada bir malzeme var bu camı bir arada tutan. O da şu. Sonuç olarak gördüğünüz gibi lamine camı tekme tokatla girseniz böyle bir çekişle de girseniz, şununla da girseniz sonuç değişmeyecek arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz şu lamine camla tamperli camın arasındaki farkları bir üretim koşullarına bir bakalım. Şimdi arkadaşlar tabii ki de yanımıza bilirkişi aldık. Vedat var yanımızda. Ufuk ısı camdan. Vedat hoş geldin videomuzda. Hoş bulduk. Öncelikle tamperli camdan başlayalım. Bu tamperli camın olayı ne? Neden güvenlik camı olarak kullanılıyor? Tamperli camlar ortalama 7 700-710 derece gibi bir ısıl işlemde belli bir saniye fırın içinde kaldıktan sonra birden ani bir şoklama ile soğutulma işlemine gerçekleşiyor. Daha sonra da temperli cam haline geliyor. Güvenlikli cam diye geçiyor. Olay ne abi? İçinde hava boşlukları mı var? Nasıl dağılıyor? Camın içindeki direncini daha da güçlendiriyor, sertleştiriyor camı. Lamine cam için aynı şeyleri söyleyebiliyor muyuz? Lamine cam çift bir camdan oluşuyor. Arasında bir vinil var. Camda bir temper yok. Kırılsa da dağılmaz kimseye zarar vermeyen bir camdır o da. Ufuk ısı cama da arkadaşlar bu içerinin oluşması da sundukları kadar katkı için tekrar teşekkür ediyoruz. Gelin biz videonun çıkışına gidelim. Ve bu videomuzda anlamış olduk ki imdat çekici öyle tıklatır tıklatmaz cama aşağı indirmiyor. Ha indire Biraz da şansınıza bağlı nereye vurduğunuzla ilgili. Ve yine şunu da ekleyelim. İmdat camlarına tekme, tokat, şemsiye falan filanla vurmanızın bir anlamı yok. Ucu sivri olan bir şeyle vurmanız gerekiyor. Lamine camda da arkadaşlar görmüş olduk ki ki burada hazır zaten kendisi. Cam dağılmıyor. Herhangi bir acil durumda bunu kıramazsınız ya yani bu hale gelir. Doğal olarak sizin sorununuzu çözemez. E arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi yorum bölümünden bizlere sormayı unutmayın. İzmir sıcağında açık havada çekim yaptık. Biraz böyle terlediysek de kusurumuza bakmayın tekrar başka bir web tekno içeriğinde görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki anda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ya ben buna daha vurmak istiyorum ya. Ben bırakamıyorum ya